Göl başına vardım gölleri çoktur Göl başına vardım gölleri çoktur Güzeller geliyor sevdim yoktur Şalvarlı geldi en manfistanlı gelin Vallahi öldürdün beni Güzeller geliyor sevdim yoktur Çal varlı gelir aman fistanlı gelir Aman öldürdün beni Şu derenin alıcından burcundan şu derenin alıcından burcundan bana gelsen ölür acından acında çağlarlı geldin vallahi fistanlı geldin billah öldürdün beni bana gelsen ölür müdün acın dalan şahvarlı gelin, vallahi hissanlı gelin, billah öldürdün beni. <Gülüyor> Yol başına vardın tren duruyor. Göl başına vardın tren duruyor. Anam beni vur da telaşıyor. Şallarlı gelin vallahi bizdanlı gelin. Valla öldürdün beni. Anam beni kurbetleyor, şalvarlı gelin, vallahi istanlı gelin, bir öldürdün beni.